Evet, merhaba dostlarım ben Serdar ve gözleri Kanatan GTA 3'e hoş geldiniz. Baştan hazır GTA Trilogy'da duyurulmuşken benim bir taraflarım yavaş yavaş yanmaya başladı. O yüzden GTA 3 sanki GTA Trilogy'u çıkmadan önce bitirmiş gerekiyormuş gibi hissediyorum. O yüzden azıcık daha uzun bir GTA 3 videolara. Artık bakacağız, bakacağız. Evet, ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ya yani ne bileyim GTA trilogy'dan neler bekliyorsunuz? Oynayacağız bu arada. Çıkınca oynayacağız yani. Umarım bilgisayar kaldırır ve öyle oynarız. Yoksa azıcık zor. Bilemiyorum. Bir şekilde deneyeceğiz. J'ye gidiyoruz şu an. J, J ne? J Joe. Joe diye aklımda kalmış. Joe. Joe Salvador mu? Joe evet. Joey. Joey. Evet Joey olması lazım. Ya bak burası işte bu bölge sanki böyle bir. Ee, Maccarrie'lerin oturduğu yermiş gibi görünüyor GTA 4'te. GTA 4 ile GTA 3'ü sürekli karıştırmışız gibi geliyor yani bilmiyorum. Ama şey çok ilginç. GTA 3'ü de, de yapıyorlar. GTA 4'ü de, de yapıyorlar. Ama neden? Yani bir sürü şehir var. Gerçekten bir reset mi atmak isterler bütün evrona? Neyse her türlü şey yaparız. Bütün GTA 3... Weisty, San Andreas, bütün hepsini oynayacağız. Definitif Edition'ları. Doğru webcam'a bakıyorum değil mi? İki tane webcam <gülüyor> var. <burada>. Aha. Öyle <gülüyor> mi? Anladım. Anladım. Anladım. Peki hocam. Bir takım görevler veriyorlar bize sadece. Hasar. Ha, hasarı fulllemeyeceğiz, anlaşıldı. Evet, umarım e, bu görevlerin bu görevleri yapabiliriz. Çünkü zorlanacağız gibi geliyor. Çünkü ben Vice'da da zorlanmıştım. Aa, başka yerleri geçemiyoruz şu an. Çünkü ben Vice'da da zorlanmıştım. Araç kontrolleri inanılmaz çünkü bu oyunun. Okay, şöyle yapsam. Hocam bir biz şöyle bunlar beni Vay wow, onu ben yapmadım onu başkası öldürdü. Hocam size arabanı alacağım özür dilerim. Sanırım e, yine polisler peşimize düştü. Az önce polisleri kaybetmiştik istemeden de olsa. Wow gözlerim inanılmaz. Rapti olmaktan zorlanıyor. En azından yeni şeylerde hop. Hasarı fullenemem gerekiyor ne yapmam gerekiyor. Wow wow wow wow kim o? Aa polisi şey yapabilirim polisi kullanabilirim. Hah evet evet polisi kullanayım. Gel gel gel gel. İki yıldız oldum. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Lütfen bana saldırmayın. oh. Ben kim kim ne yapıyor kim ne ne ne oluyor şu an bilmiyorum. Nasıl bir şeydeyiz. Memur be e beyler. Memur hanımlar memur beyler lütfen sakin olalım. Of. Hocam. Seni. Şöyle sanırım bir şey yaparsak. Böyle polisleri sana çarptırırsak. E? Abicim ne yapıyorsunuz ya? Ya bir kere polisleri çarptırdım sonra bir daha beceremedim gerçekten. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Oooo! başarısız oldu. Anlaşıldı. Bu bu görevlerden. Çık oradan, çık oradan, çık çık çık çık çık çık çık çık. Eee memur beyler yok yok bir sıkıntı yok. Ya böyle bir van a ooo! Oh, eze eze gidiyorum bir de hiç fark etmiyor.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 Çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Hemen hemen hemen kamiyonatik araca götür. Oh oh yaptık. Polis. oh Oho. Oho en azından polisleri azıcık şey yapıyoruz. Aynen öyle. Oho inanılmaz bir aksiyon filmi dönüyor şu an Oho. oh Ohohooo Yaptık ha yaptığımıza inanamıyorum ama yapıyoruz sanırım Yapıyor muyuz yapıyoruz? Oho yapıyoruz gerçekten ne yapıyoruz? Ben şöyle aşağıdan gideyim Gelin abicim siz gelin karşısına oradan buradan gelin Umurumda değil ben yapacağım bunu. ben bunu başaracağım Evet doğru yere gidiyormuşum doğru yere gidiyormuşum Şuan inanamıyorum kendime oradan da polis geliyor Ben garaja gidiyorum ki. Ben garajdayım abi bitti bu iş. Arabadan çık. Ulan polis var. Aa polisler gitti. Garaja mı girdi o? Göremedik ne yaptı ya? Ya arkadan bir şeyler kapandı ama garaja girdim mi girmedim anlayamadık ne oldu? hiç fikrimiz yok ya o senin güzel baymışım ben seni andırım Gidip evime sevleyeceğim bu görev yaptıktan sonra. El mu? ...sana bir fırsat sunmak istiyor. Hepburn tepelerindeki... ...Ankesörlü telefona git. Anladım. Ankesörlü telefona gidelim o Peki bu Ankesörlü telefonu... ...bu mı gideceğim yoksa... El Burro kim abi? El Burro kim ya? Bu Burro kim abi? <gülüyor> ya gerçekten bu Burro kim falan diyesim geliyor yani. Kim getirdi ya bu Burro'yu buraya? Çok kötü bir isim seçimi. Çok kötü bir isim seçimi. Ben de çok kötü yerden geldim zaten. Olsun şurada aradan çıkarız. ha El Burro orada. Neyse ben zaten dip dibeymişiz. Ulan şunun arkasına gidemiyoruz ya. Yani. Oha! Arkasından yaklaştığımız zaman bizim garajın kapısı açılıyor. Sevdiğim bakalım. Aç hocam. Bunun e, hikayesi az çok Vice'i kadar falammış yani. Ben daha kısa sanıyordum ama öyle. Neyse her türlü bundan sonra azıcık daha uzun olur videolarımız yani. Biraz seveyim de. Çünkü her sevde başka bir sev dosyası aldığı için, sev dosyasının bozulma ihtimali az en azından iki tane olduğu için bir yedebimiz oluyor. Üf, deli gibi sürüyoruz ha. Neyse biraz önce biraz göz yakıyor ama sonra gözler şeye alışıyor. 30 FPS alışıyor veya yani 25 artık kaç FPS'te 4 fps falan oynuyormuşuz. Turizm tu o. Okay. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> oh, yandık. Of. Yarış görevi. Öldüm, öldüm. Yine hazır mısınız? Ç çeşitli krizlere. Hızlı bir araba bul ve başlama çizgisine Bu hızlı değil mi? Hızlıdır bu. Umarım hızlıdır bu. Değilse... ...başka türlü halledeceğiz. Bir de bunda arabalar da iyi sürüyor. Yani. Şoförler de burada iyi sürüyor. Çok absürt manevralar yapabiliyorlar. Ben yapamıyorum. Sen nesin be? Wow. Umarım bu hızlı arabadır. Ama turizm olduğuna göre... Ee görevin ismi. Aha. Aha. Olduk arabalarla bu araba daha yarışır. Aa. Hızlı araba arıyorum. Benden kaçabilecek kadar hızlı değil ama. Yarışı yapabilecek kadar hızlı. Sanırım bulamayacağım. Çünkü çok dandik arabalar var. Aslında sevdiğim arabalar var ama benim sevdiğim arabalar o kadar hızlı arabalar değil işte. Ve Çin mahallesi'nin hızlı araba bekliyorum ben de. Lan belki bu yolda vardır. ana yolda belki hızlı arabalar. Kamyon çıkıyor. İnanamıyorum. Dümdüz şeyler falan çıkıyor böyle. Arabanın her şeyi dümdüz. Hızı düz. Tasarımı düz. Her şey düz. İyi bakalım. Çok fena. Aa önde başlıyoruz. Ehe. Dördüncüyüm. Evet anlaşıldı. Okay, zaten sola dönecekmişiz. Yine dördüncüyüm. Anladım. Bu gerizekalar her türlü sağa sola çarpıyor. Üçüncüyüm ha? Abi neden sokaklarda ismi yayılıyordan sonra hemen yarışa giriyoruz? Yani ben bunu anlamadım. Wow dostum iyi silah kullanıyorsun ha. Arabayı da iyi sürersin o zaman falan. Anlamadım yani bu. bu Dümdüzlerime gideceğiz. Üçüncüyüm. Üçüncü oldum. anladım. Aa, diğer arabaları görebiliyorum en azından. Arabam da hala sağlam ki bu da bir şeydir. Dördüncüye. Dördüncüye yazıklar olsun yani. Bence dördüncüye yazıklar olsun çünkü. Ohoho! Şehirdeki tek katil ben değilmişim. Çünkü bu arabayla onları geçebiliyorsam ikinci bir. Hepinize yazıklar olsun be. Şu an ben sizi geçebiliyorum. Peşimde geliyor peşimde geliyor araba herif peşimde geliyor Göre, görebiliyorum sesini duyabiliyorum arabanın soluğunu ensemde hissedebiliyorum arabanın egzoz tumanını ensemde hissedebiliyorum. Şehrin sadece bu kısmında yağmur yağıyor inanılmaz bir hava. Aha polislerde yarışa katıldı hadi bakalım. Yarışın dozunu biraz artıralım dedik. Dedim böyle rekabet olmaz bunlar zaten çok kötü. İşimi ben azıcık daha zorlaştırayım. Yoksa yasa dışı bir yarış yaptığımızdan değil veya yarışı yaparken bir sürü insan ezdiğimizden değil. Yarış süresi var. Birincisin evet birinciyim güzel birinci olmam iyi evimin önünden geçtik. Keşke eve gelip azıcık dinlenseydim ama olmayacak. Birincisin hadi yarış bitsin be gözünü seveyim yarış bitsin be birinciyken bitsin be yarış. Birinciyim, aynı yerlerden geçip duruyoruz gibi geliyor bana sanki. Yani şu andaki asıl endişem yarışı birinci bir bitirip bitiremeyeceğim değil, yarışı bitirip bitiremeyeceğim araba sağlamken. Ya abiciğim yaptın, ho, ho, ho hiç böyle insan ezmemiştim. Telsizlerini çarpıyorlar şey ya burada insan yazıyorlar ya bir baksanıza ne oluyor ya. Abi insan yazma devam ediyor aburba hala burada mı ya birinciyim evet. Aha aha aha final final final final final final final. Yes. <gülüyor> Kendimle gurur duyuyorum şu an. 20 yıllık bir oyunda bir yarış görevini geçebildiğim için kendimle gurur duyuyorum şu an. Hayatta zaten tam olarak olmak istediğim nokta bu. Böyle şeyler yaşamak. Gerçek başarı, hayır abi gerçek başarı kim umursar? Ben böyle başarılar yakalamak istiyorum. Salla onu bunu? of Stres yaptım ya. Stres yaptım ama keyifliydi. Yani şey keyifliydi. Şuradan çıkardım arabayla yaptığım işe bak ya. Bururaları geçtim bururaları. Geride bıraktım bururaları. 71 bin dolarım oldu. Ne harcayacağım ben bu parayı ya? Silah falan mı harcayacağım? Herhalde silah harcayacağım. Aha. Yine telefon orada. E gidelim bakalım. Bana başka bir yer ış verecek acaba. Neden edip? Neden hep telefonlar üzerinden hallediyoruz biz bu işleri? Neden gelip gö görmüyorsun? Ben bağırırsam sen çığlık atarsın analım. Aha. Ne diyorsun hocam? Tondurma'ya mı? Tondurma'ya mı? Harwood'da içeriği yavruldu. Sadece haroşlarla içeriği bu adamlarla evrak çantasını al. Sokakta dövüşmeye başladı iki kişi. Ben de bir tanesini ezdim. Bir sakin olun diye miselim böyle yapıyoruz bu günlerde. Harbuk burasıymış. Hey. Watch it say. It's. Oo, orada bir şey var. Bir dondurma kamyonu bu. Hemen efendim ama ondan önce. Yanlış yere düştüm ya. Çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık çık. Şuradan atla lütfen. Hadi bakalım. Hayır hayır hayır hayır. Evet böyle bir patlama oldu orada. Hah! Oh be buradan atlayabildim. Şuradaki şeyi istiyorum çünkü. Yoruldun mu Claude? <Gülüyor> <C> senin daha hızlı koşabiliyor ha. <Gülüyor> Gemis. Ooo <Gülüyor> <Gülüyor> uh, orada araba var. Arabayı alırım. Şimdi hay, dondurma. Bir şey bulacağım, bir şeyi bulacağım. Burada sürekli çalan bir müzik, okey birileri parti yapıyor, güzel. <gülüyor> Hayat birilerine güzel. Şimdi bir yerde de silah bulmuş olduk böylece. Ve bunu bir şekilde kullanacağız. Şuradan çıkaralım mesela ben. Çıktım. Ben buna başarılı bir çıkış diyorum. Bilmem siz ne diyorsunuz ama şuradan çıkabiliyor muyum? Hayır, hayır. Bana bak. Bazı yanlışlar yapılabilirdi hemen orada. Bir takım yanlışlar. Oho. Bu, bu bahseden kırmızı. Ulan ne oluyor abi? Ne oluyor bu trafiğe? Bu seferin bir dondurmacı. Evet. Güzel dondurmacı haritada işaretlemiş Benim çevreden bulmamı bekliyormuş. Selam. Ben dondurma işine girmeye karar verdim. Lütfen arabadan çıkınız. Efendim, çok teşekkür ederim. Atlantik İskilisi'nin oraya dondurma kamyonunu park et. Aha. Mr. Whoopi! Kan donduran bir görev bu. Hahaha! <gülüyor> Hahaha! İşte böyle böyle soğutuyoruz tutuyoruz bu dondurmaları. Böyle yöntemlerimiz, tekniklerimiz mevcut. Sarım buraya ilk kez giriyoruz. Gidelim. Oh, oh, okay, okay, okay, okey. Okay. Taraflarım azıcık ateşlemiş olur o an içerisinde ama şu an gayet sakinim. Buradan giriliyor mu oraya? Ha iptal. Thank you very Yani şuradan da geçebilir. Zaman da gerek var. Ha yani şöyle geçeyim aynen. Zaten dondurmacılarda buraya geliyor, değil mi? Dondurma şıngırtısını açmak için left shift ve right shift'i bas. Kamyondan çık ve dondurma kamyonundan bomba alalım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> um, bomba yazıcık erken patlamış olabilirim. Bir takım hayır hayır hayır. hayır. durun durun Gel. Yani, değil mi? Yöntem var, yöntem var. Bombayla patlatırsın, şeyle ezersin, kamyonla ezersin. Oh, Nefis. müthiş şey de aldım. Alalım hocam onu. Evime gidip sevdiğim Bazı e, pratik olmayan yöntemler kullanmış olabilirim. Bu görev için. Ama hallettik. Anlaşıldı. Yine bir belirli telefonlar çalıyor. Gelip o telefonlara cevap vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Gelip o telefonlara cevap vereceğiz. Ama önce bir eve gidip sevilememiz lazım. Tabii. Şuradan geçebiliyor muyuz? Geçemiyormuşuz ama ben geçtim. parçalatmak istediğiniz başka güvenlik aracı var mı? Onları Portland limanındaki garajımıza getirin. Anladım. Um. Ha, diyor ki tamam. Bu bir aktivite yani. Bunların daha fazla yapabilirsin istersen. Yani yapabiliriz. Ben tavşan gibi zıplaya zıplaya evime dönüyorum şu an. Şu noktada belki bir aynen beyzbol sopasına ihtiyacım olabilir. Kerhane mahallesinde oturuyoruz. Müthiş. Hayat standartlarımız çok yüksek. Ben bir tane daha sevdiğim. ev deneye benzeri çok belli. Yani az önce yarış kazandık. Şehirde ismimiz duyuluyormuş ama yaşadığımız yere bak. Yani bazı farelerin ve böceklerin daha iyi hayat standartları olduğunu eminim. Selam. Bu Van'ı alacağım. Teşekkürler. Şu an tamamen şey kafasındayım. Bir bakalım bakalım bu Elif ne diyor başka? Bu bro. Mumbim. Selam bro. Ateşli imtihan. Acaba ne olacak şimdi ya? Aha been on the edge of giant Bir pitmanlı narabayla ama. Arriba! Böyle bitireceğim bir videoyu. Arriba poplarım diyerek bitireceğim. Yep, alalım bakalım. Acaba nasıl bir silah verecek ya şu an? Çünkü elimizde artık SMG de var, pompal da var. İnsan merak etmiyor değil. Lan hadi bir ayağa yok oraya düşersem öleceğim. Hadi otomatik pek Sanırım bu oyunda da yüzemiyormuşuz. Vice 3'de de yüzemiyormuşuz. İlk yüzebildiğimiz oyun yazmış. Ben bunu daha önce bilmiyordum. Bunu da öğrenmiş olduk. Herhalde GTA Trilogy'de de yüzemeyiz bilmiyorum. Bakacağız. Bakacağız. Bunlar hep bakılacak işler. Ee... Bir şeyin arka tarafındaydı, değil mi? Lütfen ateş etmeyin lütfen ateş etmeyin bana lütfen ateş etmeyin bana. Aha sen nesin lan? 25 triat mı öldür? Triat kim? Tam bunlar triatmış. Oğlum ben de ölüyorum. Lütfen bana çarpmayın, ben ölmek üzereyim. Sen Triad değilsindir ama silahını alıyorum. Uf bir sürü silah var. On sekiz tane kaldı. Güzel, güzel, güzel, güzel. Böyle gidersek... Abi neden, nasıl... Nasıl ya? Ya flamethrower ile saldırıyorum abi. Tabancanız falan var sizin. Oo, orada bize bir şey çıkmıyor. Jump selam. Oh ho Merhabalar. Var mı başka triyat çevrede? Sen varsın gel bakalım. Oo okey onu ben öldürecektim ama siz çaldınız. Şerefsizler sizi. İtfaiye ile rekabet ediyoruz. En çok triyatı kim öldürecek konusunda. Öldürecek konusunda. 41 saniye 7 triyat. Bence başarırım. Güzel. 5 tane kaldı. 4 tane kaldı. Aha 4 tanesi. Bir tane. Hadi bakalım. Oh be. Şimdi buradan en kısa sürede kaçabilirsem harika olacak benim için. Çünkü ölmek üzereyim. Bir sevilmem gerekiyor. Güzel tabanca vermesi de aldık. Bence iyiyiz. Bence Bol karlı görevler yapıyoruz. Şuradan geçeyim bakayım. Tabii ben de olsam ben de atışı e, ateş ederdim bana çünkü az önce bir takım arkadaşlarınızı yaktım. Yakarak öldürdüm. 25 tanenizi. Tam bir sayıdan bahsetmek gerekirse. Umulmuyoruz bundan sonra hayat daha güzel olacak hepimiz için. Çünkü ben gördüğünüz gibi Kerhane Mahallesi'nde yaşıyorum. Garajımın üzerinde Ediz yazıyor. Ama sadece reklam. Garajımın üzerinde reklam var ama kimse yok zaten orada. İşletme değil bir şey değil burası. Anlamadım neden böyle saçma bir durum var. E, Ediz'in yeriralı burası. Kendisi de şey için bıraktı. E, dekor olsun diye koydu bu, bu tabelayı. Okay, güzel. Benim de bir yerim işletmem olsa ben de reklam vermem. Reklam tabelamı dekor olarak koyarım. O yapardım herhalde, emin değilim. Mumbi Bakalım. Seyrediğimiz zaman canımızın dolması gerekiyor. Evet, çok sinir bozucu bir şeymiş. Şunu şimdi fark ettim. Evet, Burrom, söyle bakalım başka ne... ...istiyorsun? Bu, burada sürekli anki sörü çaldırıyor böyle? Açana kadar bekliyor mu orada? Büyük veda... <gülüyor> Bak, Kerhane Mahallesi'nde yaşayan birisinin bunu söylemesin. bunu söylemesin. <gülüyor> Now hocam? <gülüyor> <waste> Öyle birim. <gülüyor> Tam o mahallede yaşıyorum ben zaten. Sıkıntı olmaması lazım. Hayat standartlarım gerçekten çok kötü ya. İni, yani inanılmaz yani... Yaptığım işlere bak ya. Şu yaptığım işe bak ya. Anladım. İşte 60 FPS olmasa bunlar böyle fırfır fır dönecek. Ne oluyor lan? Ha, okey. Bu herifi mi şey yapacağız? Ha yok bunu takip etmiyorum. Bunlar zaten burada. Oo bir saniye veriyor sadece bize ekstra. Hocam merhaba. Harika, ben birtakım porno dergilerini, içeriklerini toplarken polis de peşimden geliyor. Tam olarak olmasını istediğim şey zaten burada değil. Anladım. Hey ee, dostum sakin. deli gibi sürüyorum şu an. Ne, ne yapıyorum, ne ediyorum hiç bilmiyorum. O bir şekilde çok yanlış arabaya almışım bunun Hayır yanlış arabaya almadım. Onlar zaten bu arabayı almamı istedi. Bir şekilde git devam ediyor. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Neden bu kadar tehlikeli bir işin içine girdik hiç anlamış değilim ama. Tabi ben de olsam ben de arkadaşlarımı yakan herifin peşine düşer. Onun acı çekmesini sağlardım. Çok haklısınız. Çok haklısın. Aynı herif şu an bir takım yetişkin içerikli e, görsel e, ürünler topluyor, dağıtıyor. Gerçekten arkadaşlarımın böyle bir tarafından öldürülmesini iste istemezdim yani. Boşlar şunu al. doğru yere gidiyorumdur. evet of hadi ulan nerede bu aa buldum sanırım yeri dur dur hayır hayır buldum buldum buldum nerede ulan bu yer Çok güzel lan, community. Oh, güzel. Çok hoşuma gitti. Çok çok çok çok keyifli. Community geri getireyim hocam. İçecekleri geri topladım. Dağıtıcı hallettim. Geri dönüyorum şu an. Başarılı bir çalışanmış gibi hissediyorum. Bir iş yaptım şu an ve <gülüyor> Onun üzerinde harcadığı bir küçük bir tatmin duygusu, bir mutluluk var. Bir şeyler var. Yaptığım işe bak. Hayat çok üzücü. Hey, hey, hey, hey. doğsun, dostum, doğsun, doğsun. Ben bu arabayı iş şey yapmak için ya da Aha. Aha. Can var orada. Can alacağım. Dur dur. Beni al. XXX Max anladım bu dergi. Bu ne? Bunlar burun odalarımız, bunlar bizim alanlarımız mı? Ne, ne oluyor? Anladım. Bu tam buraya bir takım insanlar geliyor. Yok, bunlar sadece şey yapmam için geliyor. 20 bin dolar aldım. Ben şu can alayım önce. Çok teşekkürler ve sonra şunu arabayı alacağım. Şimdi bir dakika. Bu. Burası bize para vermiyor. Tamam anladım. Ben geri dönüyorum o zaman. Evime döneceğim ben. Çok stresli görevler geçiyorum. Gidip bu herif biraz dinlensin ya. bu Burrom'la bir takım işler yaptıktan sonra a! dergiler geldi bak buraya. Aha. Bu görev yaptıktan sonra mı dergileri bıraktılar? Yoksa dergiler hep var mıydı? Sanırım daha önce yoktu. Evet. Büyük ve damarlı bir görev yaptıktan sonra Hayatımıza devam ediyoruz. Gidelim bakalım. Joy'nin yanına gidelim artık. Brom için bir takım görevler yaptıktan sonra Brom'un bir takım ihtiyaçlarını getirdikten sonra Geri dönüyoruz Ateş edebilirsiniz abi gayet makul Ben kötü bir insanım Çok bariz Videonun başında dedim ben kötü şeyler yapamayacağım dedim yapıyorum, yaptım ya yani. baya kötü şeyler yaptım İnsanları yaktım Çeşitli dağıtım işlerini üstlendim Çok da yasal olmayabilecek şeylerin Şimdi burada bir yerde bir dakika Evet, evet. Bir takım sigorta işleri sanırım. Hocam selam. Uzun zaman oldu görüşmemiştik. Sevgilisi mi? Aa öyle mi? Oha, olaya bak. I'm great om sen. him. Acaba... Bu... Anladım, yanlış yerden geliyormuş. Elinde tabancayla sokakta koşuyorum şu an, çok... ...doğal, çok sıradan. Takım flametrover'larım da var. Onun 25 tanesi var çünkü çoğunu insanlar üzerinden kullandım. Bunun 100 mermesi var, bunun daha fazla, okey. Bu arabayı seviyorum ya. Bu arabaları seviyorum. Kullandır bakalım. Martin'in eşinin sevgilisini al. Martin'in bütün akrabalarını ve arkadaşlarını öldürmüş olacağız bu şekilde herhalde. Yani yalnız kalmak isteyen birinin gerçekten çok dolaylı ve güç yollardan yaptığı yalnız kalma çalışmaları. Yalnızlaşma çalışmaları. Çok da hızlı yollar biliyorum. Brom. risksiz ve hızlı yollar böyle. Şöyle kesiliyor her şey. Hayat, hayat. <gülüyor> Atla Akılcım, sen sen kimsin ya? Aha, ne oluyor lan? Ben kimi aldım şu an? Ben o kişiyi mi aldım? Martin'in sevgilisinin işini. Hayır, Marty'nin eşinin sevgilisini mi aldım? Ha biraz olaylar biraz yavaş yavaş karışıyor. Kusura bakmayın onun için. Hey dostum hayır. Ya polis istasyonu önünde bunu yapmazsın ya. Karakollarını da yapma bunu ya. Mart sen misin? just stepping in my office. Marty. Teşekkürler. Güzel. Bir takım işler yaptık. Azıcık paramız birikiyor, Ne yapsak acaba? Yapacak bir şey yok. Sarım silah alabiliyoruz ama silahın yerine silahçının yerine bir kaçırıyorum ben o yüzden hiç uğraşmıyorum. Her devasına gidip seviyorum çünkü böyle bir oyunda sürekli bir çökme riskimiz var. Oyun çökebilir yani her an. O yüzden onu içimden atmam gerekiyor. Da güzel araba sürüşlerdi. Ne yapıyorum ben acaba? Ne oluyor lan? Ne? Bana? Ben gidiyorum. Ben belirli insanları öldürdüm ve şu an yoluma da hayatıma devam edeceğim. O kim? O Mart öldü. Bunu daha fazla görev istemiyor. Nasıl bakalım? Herkese de telefonda konuşuyor. Çok ilginç. Bugün böyle telefonlarla dolu bir bölüm oldu. Güzel. Okey. Bakalım telefondaki kim? Joe'yla da bir türlü görüşemedik ya bir videonun başında görüştük ve o kadar yani inanılmaz. Acaba kim arıyor? Burro arasa işaret olurdu herhalde değil mi? Turizmi. Nasıl lan? Bence bu bir bug. Bence bu bir bug. Buna yapmayacağım. Bu görevdi çünkü ve onu yaptık. Ve artık tekrarlanan görevi. Öyle bir şey olması lazım. Şu an Joy'un yanına gidelim. Joy'la açtık. Joy'la kapatalım ya. Ama bug değilse başka bir şeyse başka bir ödül verecek olan daha güzel bir ödül daha başka farklı bir şeyse lütfen onda da belirtin. Yani o da oyunun bir içeriği ise ona da bakalım. Ama sanmıyorum. Ya bir bug ya da tekrarlanabilen bir görev olarak koymuşlar. Evet, buraları hatırlıyorum. Bir sürü insan yaktığım yer. Şimdi bir ezdim. Günahlarımız tüm hızıyla devam ediyor. İşliyoruz. Sanırım günah işlemeyi seviyoruz. Evet. Telefon artık şey olmuyor çünkü Marty sonunda... ...öldü. Bunu öldüren de biz öldürdük, o yüzden... Cipriani'nin şoförü. Oh, is the Tony Merhaba Cipriani. St. Um, okay. okay? okay. okay of so no fancy crap, okay? çok hızlı gidiyor lan. Mafya sentinelimiş bu. Hiç o kadar vurumlu değil ki buna. Aa bizim yere geldik. B Hocam burası bizim mekan ya. Azerede benim ev var. İşte, Hı -hı. Anladım. İçeride şeyler var. Oho. Anlaşıldı. Kaçtık hocam kaçtık. Rahat ol. O peşimizden geliyorlar. Artık gelmeyin. Uzak Uzaktayız biz şu an. Hocam arabayla gerçekten saçma sapan hareketler yaptım. Umarım kızmıyorsundur. Merdivenlerin üzerinden falan uçtum. Aha. Anladım. Arabayı ben mi alıyorum? Görev tamamlandı 3000 dolar. Aha. Yerine kıçını izleyeceğiz herhalde git gitmesini. O kimin ne ne o ya? Ammunition stoklarında bir şeyler bir şeyler var. Anlaşıldı. Tamam. Teşekkürler hocam. Yalnız yani bir ee, hoş güzel bir şeyler verseniz hiç fena olmaz ha. Yok sen çalmayı devam edebilirsin. Teşekkürler. Ben bunu garaja atacağım çünkü. <gülüyor> güzel bir araba. Açıl bakalım. Oh. İlginç ama güzel. Güzel varumuz oldu. Dergilerimiz oldu. Hayat kalitemiz azıcık artıyor gibi. Mahalle mobil ya lazım eve. Veya <gülüyor> yeni ev lazım belki. Başka bir yere gitmemiz lazım. Yani adında kerhane geçmeyen bir ma ma mahalleye gitmemiz lazım sanki. O yüzden öyle. Evet. Ve değerli dostlarım e çok teşekkür ederim. GTA 4'ün GTA 3'ün. Liberty olunca karışıyor tabi. GTA 3'ün bu bölümünde de e benimle birlikte olduğunuz için. Eee... Ve böyle, böyle bundan sonra azıcık daha fazla görev yapmaya çalışacağız. GT3'te azıcık daha uzun tutacağım videoları ki GT stratejisine kadar oyunu bitirebilelim. Bilmiyorum gerçekten böyle bir şey yapabilir miyiz. Hadi o çocuğuna getirirsek Teyloji'ye başlarız. GTA e de aynı anda devam ederiz. Bir şeyler yaparız. Orasını çok dert etmeyin. Evet ve izlediğiniz için teşekkürler. E, yorumlarınızı beğeniniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Açıklamalarda bir takım e, linkler mevcut. Korku oyunumuza dair yazdığım korku hikayelerine dair bana ulaşabileceğiniz Instagram ve Twitter in hesaplarına dair birbirinizle çok güzel muhabbetler kurabileceğiniz Facebook grubumuz ve Discord sunucularımıza dair e, linkler orada. İsterseniz gidip bakabilirsiniz. E, Okey. <gülüyor> Sonraki defaya görüşmek üzere Hayatta mutlu, huzurlu Keyifli ve yüksek Çözünürlükte olmanız dileğiyle Bay bay